Peki evrelerinden bahsetmiştiniz. Kaç evreden oluşmaksa, hangi evrede ameliyata gizliyor, rahim alınıyor, hı hı. gerçekten alındıktan sonra tekrardan bu hastalık lüks edebiliyor mu? Hı hı. Bunlardan bahsedelim hocam birazdan. Şimdi şöyle, bir daha önce de bahsettiğim gibi kanser öncesi lezyonlar var. O aşama 3 evre. Bir de kanser olduktan sonra 4 evre şeklinde, evre 1, 2, 3, 4 şeklinde gidiyor. Oralarda şimdi tedavi yöntemlerimiz aslında hem evrelemede hem de kanser öncesi lezyonlarda çok değişiklik gösterebiliyor. Şimdi birinci olarak bizim için önemli olan hastanın yaşı ve çocuk beklentisi. Çünkü sonuçta rahim ağzına müdahale edeceğimiz için gelecekte çocuk sahibi olma isteği varsa hani ona göre müdahale etmemiz, ona göre önlemimizi almamız gerekiyor. Şimdi en baştan başlayayım ben ki hani kanser öncesi cın 1 dedik. Evet. Bu hastalarımızı takibi alıyoruz biz. İlk aşamada müdahale etmiyoruz. Sonra 2 ve 3. aşama var. Şimdi bu ikinci üçüncü aşamanın kansere ilerleme ihtimali daha fazla olduğu için ilk aşamada dediğim gibi biyopsi yapıyoruz. Biyopsiyle de bu tanıyı doğrularsak rahim ağzının çıkarılmasına işlemini veya rahim ağzının dondurulması işlemini yapabiliyoruz. Gene bu konuda hani hangi yolu seçeceğimizi hastanın yaşı ve gelecekteki çocuk beklentisi bizi yönlendiriyor. Böyle söyleyeyim size. E, diyelim ki e, rahim ağzını çıkardık veya biyopside kanserle e, karşılaştık. Orada da gene hastanın yaşı ve çocuk beklentisi bizim için önemli oluyor. Diyelim ki 35 yaşında rahim ağızda olan, kanseri olan bir kadının var. Ve gelecekte çocuk sistemi var. O zaman sadece mümkünse, Hani çok erken evredeysek rahim ağzının çıkarılması işlemini yapıyor. Ancak hastanın çocuk beklentisi artık hayatta yoksa ve belli yaşın üzerindeysek rahmi ve rahim ağzını etraf dokularla beraber bir bütün halinde çıkarıyoruz ki gelecekte nüksetme riski olmasın, etraf dokulara yayılmasın diye.